Evet arkadaşlar Brawl Stars videoma hoşgeldiniz. E, bugün sizlerle birlikte çekeceğim bir oyun videosu olmayacak. E, tam olarak şöyle bir şey olacak arkadaşlar. E, şurada bir tane 2B e, diye bir dosya var. 2B diye bir dosya var. Arkadaşlar buna basıyoruz. E, bugün sizlere nasıl... Ee, Youtube'da, Brawl Stars'da yani Supercell makete kostüm oluşturulundan bahsedeceğim. Kostümün nasıl oluşturulduğundan. Ee, arkadaşlar bu 3D özellikli bir site. Brawl <gülüyor> Stars karakteri zaten. Ee, şimdi biz bu kostümü bir ayarlamasını yapacağız. Arkadaşlar. Bu arada e, bu videoyu da YouTube'a yükleyeceğim. İzlemeyi unutmayın. Ben Face'den bunları aktarma yapıyorum. Yani şimdi siz bunu YouTube gibi düşünürseniz dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şu anda bir e, iki boyutlu şekillere girdik arkadaşlar. Eee. Bir şey var mı? Şuna tıkla Evet bi'ye tıkladık ee, Döndürüyoruz bi'ye Şöyle bir kostüm yaptım arkadaşlar ee, Arası da bu şekilde Arası da bu şekilde Şimdi biz buradan iki boyutlu şekillere giriyoruz. Ee, mesela ne seçsek? Bir tane kale seçelim. Sanki bu iyi olmadı gibi. İyi olmadı gibi. Evet iyi olmadı. Şöyle bir şey olsa. Hayır hayır bunu indirerek yapsak. evet bence böyle iyi oldu hani arkadaşlar şimdi bu bu gözlerin ağzıymış gibi düşünün şöyle bunları göz gibi düşünün bu da ağzıymış gibi düşünün bence güzel oldu ee, kollarını falan tamamen ben boyadım zaten bunları oyun yapmadı Bir ee, b karakterini biliyorsunuzdur arkadaşlar bu arada o bende var ee şimdi bir tane halka yerleştirelim altına tarafa karaktere tıklayalım evet arkadaşlar halka dediğimizde bu şekilde zaten bence güzel oldu ee, bu, bu şekilde sonra başka nereye kiliyebiliriz burda bir sürü iki boyutlu şekil var ee, mesela şuna bakalım nasıl oluyormuş böyle böyle böyle böyle yani istediğimiz şeyi çizebiliyormuşuz o anlamda tamam o zaman nasıl bir şey yapsak şöyle bir şey yapalım tamam bir saniye bir 2 üç dört beş ve alt yani bir şeye benzetemedi pek ama şimdi bunu nasıl bir aksesuar yapabiliriz şöyle bir saniye Bir döndürerek bakalım arkadaşlar buna hayır olsun ya, çok fazla belli, belli olmuyor yani çok fazla belli olmuyor istediğimiz zaman yerlerini düzenleyebiliyoruz bu arada yani burada. Şimdi ben karakteri ilk önce döndür döndüreceğim. Arkası çok bozuk çünkü. Hayır B'ye dokun demiyorum. Şunlara basmaya çalışıyorum ama. Arkadaşlar basamıyoruz. Nedense ben de anlamadım. Ama neyse. Evet. Burada bee'nin arısını yaptım. Yani ultisi. Kızgın arılar. Şöyle. Ee, başka türlü de yapabiliriz isterseniz yorumlara yazabilirsiniz YouTube'tan. E, tartışma kısmını çünkü ben yorumları açmayı deniyorum ama açamıyorum. En son bir iki kez falan açmıştım. Youtube kapatıyor kendi kendisine bir şeyler yapıyor. Tartışma kısmından bana yazabilirsiniz. Youtube'da. E, nasıl bir simge koysak iki boyutlu şekiller diyor. Şöyle bir şey yapalım. Yani biraz spoiler ver gibi oldu ama neyse. Bir dakika bir dakika bu iyi şurdu şu. Çok yükselen yıldızmış. Bu çok büyük oldu zaten. Evet her bir tarafta görünüşü farklı yani. Burada böyle gözüküyor. Burada böyle gözüküyor. Ee, şimdi... Şöyle şuradan bir çıkalım. Kaydete basalım. Ee, kaydete bastığımızda kaydediliyor diyor arkadaşlar. Ee, buradan sonra size bir şey göstereceğim. Kaydetmesini bekliyoruz. Kaydetmesini bekliyoruz. Biraz yavaş çünkü arada montajlıyorum hem de bunu. E, kamerayı açacağım şu anda. Evet arkadaşlar. Açtım. Nasıl ama? 3 boyutlu şekiller. 3 boyutlu şekiller. Bakın. Bir burada var. Burada. Ben elimi ne tarafa ya da ne tarafa hareket ediysem o da o tarafa geliyor. Mesela dokundum şöyle. kafamı kondu. Mesela dokundum. Eee. Şöyle. Okla tıklıyorsunuz. Bakın elimde görmüş olduğunuz gibi. Sonra. Bim. Uçtu. Arkadaşlar e, bunu Blender uygulamasından indirebilirsiniz. Supercell Make'te Brow Stars'ın e, kostüm tasarlayıcısından indirebilirsiniz bu uygulamayı. Ama ilk önce üye olmanız lazım. Benim gibi bunları yapabilmeniz için. Ee, süper Make'e. Eğer üye değilseniz üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kostüm oluşturup oyuna rahatlıkla atabilirsiniz. Ve şimdi ben buradan çıkıyorum arkadaşlar. Evet. Burada B-Tex diye bir şey var. Şurada e, B'nin arka plan fotoğrafı arkadaşlar. Yani burada B'nin kostümünü nasıl yapacağınızı ayarlayabiliyorsunuz otomatikman olarak parçaları birbirine birleştirdiğimiz zaman zaten e, site size kendiliğinden bir sürü sticker falan bilmem ne işte 2 boyutlu 3 boyutlu fb cisimleri arkadaşlar veriyor kostümü oluşturmanız için şuradan çıkalım evet arkadaşlar blender şu uygulama Channel oluyor. Evet şu anda giremiyorum. Neden olduğunu ben de anlamadım. Giriyordum ama. Evet girdik. Ee, bunun işlenmesi birazcık uzun sürer. Ee, Next'e bastığınız zaman bir yükleme yapacak bu. Alttan otomatik. Ben şu anda basmıyorum. Çünkü ben yüklemeyi yaptım. Bastık arkadaşlar. Kabul Evet şu anda o dediğim yüklemeyi yapıyor. Evet hayır diye bir şey çıktı. Neyse biz çok fazla karıştırmayayım arkadaşlar. Ben sadece göstermek istedim. Ee, videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki canlı yayında 11 ya da on buçukta Bay Bay bye! bye.